Nereye baksam yarı görürüm, sen Yıldız Dağı'nın gelin. Senin sevdan beni deli eyledi, aslı melek ama hurisin gelin. Gelin gelin o gelin, söyleniren de derdi. Aslı melek Amma Huris'in gelin Gelin gelin oy gelin Söyleniren de derdin Kınalı keklige kurarlar avı Giyme dedim giydin siyahını Senin için açtım ben Karlı dağlar bana vız gelir, gelin Gelin, gelin, o gelin Söylenerem de derdim Aşık sultan der ki beni ağlatma Aşk moduyla cigerimi dağlatma Elim bağlı dos köyüne uğratma Deli Ay Sel kovarlar gelin, gelin gelin oy gelin, söyleneren dederdin. derdin. Deli diye beni gelin, gelin gelin oy gelin, söyleneren dederdin. Yıldız Gönlüm ister seni, de her gün görmeye, de her gün görmeye Korkarım ellerde, de söz olur diye Söz olur diye, oy oy oy Ela gözlüm sana da umut bağladım, umut bağladım Güzelin ikrarı da o tez olur diye Tez olur diye moyoy. Güzelin ikrarı da tez olur diye Tez olur diye, oy, oy oy Hiç mi haberin yok Olan işlerden, olan işlerden Yatamıyorum kara, kara düşlerden ölem düşlerden sakınırım seni de uçan kuşlardan uçan kuşlardan güzelsin de göz o olur diye göz o olur diye o yol. Güzelsin sevdiğim de göz olur diye göz olur diyamayın anamın Cülve eder yorgar şimdi dururdu nele dururdu Perçeminde Belhuzarlar verirdi nole em verirdin o ay ay beni görsen elvan elvan yürürdün olem yürürdün ali de naz olur diye naz olur diye o Ali Sezere'de olur diye, naz olur diye uyuyor.